Bu sandık ne varmış ya da soğuk Neyse gideyim şu kapıyı açayım Bu sandıkta ne var la Sürpriz seni seveceğim işi La oğlum ne Vallahi söylesene mi? La oğlum sürprizün anlamı sürprizdür Gideyim şuraya koyayım Gel abi Ne var sandığın içinde Bir bak, taş bakalım neyi varmış Lan oğlum söylesene lan söylesene. Oo, abi bu ne ya buz gibi bu Uu, Çok severim <gülüyor> Alırsın lan <gülüyor> Dondum ya Her neyse her neyse bu kadar çok <gülüyor> <gülüyor> Hazine lan bu Hazine Allah Göm şunları bir beba Göm göm göm Göm, göm. şunları Tamam ben bu ben bunları giderken eve götürüyüm Bir tanesini bırakayım ya. Ha, Bana bu kadar yeter ya Herçi fazla bile aldım Her neyse her neyse Ya böyle oturacağız mı anasını satayım ya Gidin gelin bir kar Savaş yapalım tamam ben varım Bak Senle biz aynı takımda olak re, re takımı olak tamam mı Yok La takımı olak senle. Hırsızlığa fakirde lan takım olsun Ana Mehmet talihla O zaman dur Mehmet'i de Lan takımını alalım üç kişi olsun Tamam Benim için yok Tamam Gel şeyleri yapalım Koruma lan lan Oğlum büyük savaş çıkacak <gülüyor> Kesin ben yeneceğim Vallahi abi emin konuşma belki ben yenerim Geliriz la kim yenecek Lan hırsız Bak salak salak ortaya çıkıp rastgele ateş etme PUBG'de oynadığın gibi oynama bak sakın tamam mı bak şimdi sen çılgını alıyorsun ben fakiri bir de alıyorum bak şu depo var ya deponun arkasından dolaşacağım ben sen de şu karşı taraf var ya oraya deponun karşısına geçeceksin hızlıca oradan yaydıracaksın Tamam Hadi Şş, çılgın Sen hırsızı alacaksın Tamam Mehmet Sen de Besat'ı al Tamam o iş bende dediğim gibi olmalı anladın mı Vallahi bozarsan bunlar bizi de alnımızın çatından tah vurur oyunu kaybederik yani bu oyunun taktikleri vardır anladın mı anladım şimdi ben başlıyorum go koş koş koş, koş, koş, koş, koş, koş. güzel güzel güzel koş şuraya koş şuraya tamam beni görmediler beni görmediler sıkıntı yok Şimdi kar topuna elimize alalım. Dur dur dur dur dur dur dur dur. Dur bekle bekle bekle bekle. Burada yavaş ilerleyeceğiz. Lan ne oluyor? Bunlar nereden geliyor? Şimdi sıra bende. Çok yavaş ve sakince hareket etme. Go go go go. go. arkasına geç. Tamam şu an onların içine sızdım. An Za! <gülüyor> Biz kazandık. Ya oğlum ama haksızlık ya. iyi yapıyorsun? Neresi hilesinin? Taktik işte bu. Cık. Kural bozma kardeşim yani. Ya. Allah Allah. Yani insanlar bu oyunu eğlenmek için yapmışlar. Siz mızmızlık yapın diye yapmamışlar kardeşim. Al bakalım al bakalım al bakalım. <gülüyor> Affetme lan kedi olası bir fare tutacaksın. Ve nasıl aldık anne ama alamayacaktık ee, anne alamayacaktık. E artık oyunum itirek bence de ya siz çok haksızlık yapıyorsunuz. Ne haksızlığı lan? Şş, var mı sizin bir kartop savaşı ama bu sefer takımsız Tamam Ama kibirsiz Ah oh, En çok bana atıyor şunları da atsana Doğru diyor Allah Mehmet Allah Mehmet Tıh kaçtı bu gelen <gülüyor> Oğlum karı topunda var ya ben Üff suçluyla suçluyu yakalamış adamım Nasıl ya Anlaşsana Şimdi bak biz bir tane adamı kovalıyoruz. Adam 50, yok, 58. Yok, 58 yıl, pardon. 18 kişiyi birden öldürmüş. Adam kaçıyor. Tamam mı? Aldım, girdim böyle karı. İçine daşı da kattım mı? Aldım adamın kafasına bir tane yapıştırdım. Bütün bir yere düştü mü? Abal. Adam en az 3 saat kendine gelemedi. Öyle bir nokta atmış, yapmışım ki. Adam yani kendine geldiğinde ee, ee, yapıyorum. Vallahi bak. Mahsun, al bakalım. <gülüyor> Kafasına geldi kartopu. Lan tam kafadan vurdum ya Lan ben snipercım olsam Hani şu keskin niçancı var ya Ha onun ingilcesi snipercı Lan <gülüyor> 2020 10 dakika sonra bitiyor Bakalım 2021 nasıl olacak Evet baba Bence senden sniper olur Bakalım 2021 nasıl olacak Mahzun 2021'de bence hırsız ölür. Bence ölürler. Ölürse en güzel seni olur vallahi. Bak geri sayım başlıyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hadi girdik Masum 2020. Evet baba. 2020'ye girdik. Yeni yılın kutlu olsun. Al kafana kartopu. Gene <gülüyor> <yine> tam kafadan <gülüyor>